Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen masanın üzerinde kutusunu ve kendisini görmüş olduğunuz Kinetik N300 ya da Kinetik Lite olarak bilinen router, kablosuz menzil genişletici ve benzeri özellikleri bulunan ürünü inceleyeceğiz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi biz bir genel bir görünümden bahsetmek istiyorum. Biz biliyorsunuz Kinetik'in daha önce farklı farklı modern ve routerlarını incelemiştik. 300 300de bu e, kinetik ailesinin özellikle uygun fiyatlı modellerinden bir tanesi. Dış görünümü aslında diğer kinetik modem ve routerlarına fazlasıyla benziyor. Ön tarafta bir fonksiyon tuşlarımız ve led lambalarımız mevcut. Wi-Fi'yi bu hemen led lambası da olan aynı zamanda. Ve bu işte led lamba, Wi-Fi durumu, internet durumu gibi özellikleri bulunan led lambaların hemen en sağında küçük bir tuş var. Buradan ayarlıyoruz. Bunun dışında sağında ve solunda herhangi bir tuş vesaire bulunmuyor. Arka tarafa baktığımızda ise resetleme tuşumuz ya da yuvamız bulunuyor. Fonksiyon düğmemiz var. Şimdi burası önemli. Neden? Daha önceki kinetik modellerinin bir kısmında böyle bir şey yoktu. Onu yazılma yapabiliyordunuz. Yani hangi türde bir fonksiyonu kullanacağız? Yani router mu olacak? Access point mu olacak? Mezle geçişletişi mi olacak? Bunu buradan İçerideki yazılımdan karar veriyoruz. Burada bir düğme olarak da koymuşlar. Bağlantı olarak baktığımızda 4 tane internet bağlantısı bize karşılıyor. Artık bir de interneti taktığımız bağlantı var. Ethernet bağlantı gri renkteyken interneti bağladığımız bağlantı ise mavi renkte tasarlanmış. Bir de bir güç bağlantımız var. İki alette antenimizin olduğunu söyleyelim. Kinetik Light'da yani N2 modelde işte böyle aslında pratik ve çabucak kullanılabilecek bir ürün. Kutusundan bir adaptör bir de Ethernet kablosu çıkıyor. Bununla beraber cihazı hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Kinectik diğer kinectik modelleri gibi router modda internet bağlantısını sonlandırmak için kullanılabiliyor. Sahip olduğu güçlü donanım, bulut temelli kinectik OS router işletim sistemi ve 2 adet 5 dba yönlenebilir harici anten ile Büyüklüğünden bağımsız olarak evinizin kablosuz performansını bir üst düzeye taşıyabilecek kapasitede bir cihaz. Light modelinin arkasında bulunan Ethernet portların tamamı yapılandırılabilir. Ethernet portları istediğinize göre de VLAN ya da LAN bağlantısı için kullanılabiliyor. Böyle bir güzellik söz konusu olduğunu belirtelim. Şimdi bugün biz tabi bu ürünün özelliklerinden değil aslında biz de biliyorsunuz daha önce bir Omni DSL incelemesi yapmıştık. Onun da linkini yukarıdan vereceğim size oradan izleyebilirsiniz o videoyu. Omni DSL ile nasıl kinetik light'ı da kullanıp bir evimizde uygun fiyatlı burası çok önemli. Uygun fiyatlı bir mesh çözümü nasıl oluşturacağımızı anlatacağız arkadaşlar. Bu arada bu yazılıma bu cihazın yazılıma bir güncelleme geldi ve arayüzü de İngilizceye dönmüştü. Onu da bileşen ekle özelliğini kullanarak Türkçeye çevirdik. Bir, yani videonun içinde de bir yerde de bu videoyu koyacağız. En azından siz de hani yazılım güncellemesi yaptınız. Mesela ki Kinetik'in en önemli özelliklerinden bir tanesi bu yazılım güncellemesi arkadaşlar. Kinetik OS kendi kendine güncelleme yapıyor ve cihazınızın güncelliği ve açıkları vesaireleri bu güncelleme sayesinde kapanmış oluyor. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Kinetik OS sunulan bileşenleri istediğiniz gibi yükleyip kaldırmanıza imkan tanıyor. Otomatik güncelleme özelliği de yaklaşık 1,5-2 ayda bir defa kararlı sürüm yazılımımız güncel ve ağınız güvende kalıyor. Farklı yazım bulunuyor. Kararlı ön ve geliştirici sürümleri bu sürümler arasında istediğinizde geçiş yapabilir. Genel yeni özellikleri erkenden deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Kinetik sürekli yeni yazılımda güvenlik güncellemeleri sunuyor. Bu sayede kritik OS ile sunulan bileşenler sürekli güncelleniyor. Kinetic Light sadece iyi bir Wi-Fi deneyimi değil, ek bileşenleri de bünyesinde barındırabiliyor. Örneğin, eğer bir VPN ihtiyacınız varsa, Kinetic'in sunduğu VPN özelliklerinden birini seçerek otomatik olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Hem Kinetic hem de Kinetic Light modelinin hepsinde bunları desteklendiği söyleyelim. Veya internet güvenliğiniz için Detaylı bir kurulum yapmak yerine size sunulmuş olan internet güvenliği bileşenlerinden birini seçebilirsiniz. Kinetik OS bu anlamda ağın özgürlüğünü tamamen size bırakıyor. Eğer bir statik IP hizmeti alıyor ve bunu para ödüyorsanız Kinetik buna da bir çözüm bulmuş arkadaşlar. Tüm cihazlarda sunulan ücretsiz kin DNS bulut hizmetiyle denediğiniz yerden ağınıza ve ağda çalıştırdığınız web servislerinize güvenli bir şekilde erişebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Wi-Fi Mesh kurulumuna. Söylediğim gibi biz OmniDSL ile yaptık. Ekrandaki görüntüleri zaten göreceksiniz OmniDSL'i. OmniDSL'i biz normal burada ofisimizdeki ağda bir internet dağıtıcı olarak kurduk. Şimdi OmniDSL modem diyeceksiniz. Neden böyle yaptık? Çünkü bizim bir modemimiz vardı arkadaşlar. O modemden aldığımız interneti ile kurduk ve OmniDSL üzerinden dağıtımını gerçekleştirdik. Daha sonra yapacağınız şey şu aslında ve bunu adım adım da anlatacağız size yapmanız gereken şey şu. Önce Omni DSL'i kurduktan sonra onu da router moduna aldıktan sonra bu cihazı Omni DSL'in portlarından birine bağlıyorsunuz Ethernet kablosuyla ve bu cihazın üzerindeki bu gri dediğimiz 4 tane porttan Ethernet portundan herhangi birine bağlantıyı giriyorsunuz. Zaten bunu yaptığınız andan itibaren ki çok kolay bir yöntem bu Omni DSL'in arayüzüne girdiğinizde size ilgili olan bölüme tıkladığınız zaman ki ilgili olan bölümü de söylemiş olalım. Wi-Fi Mesh Sistemi menüsüne girmemiz gerekiyor. Ha bu arada şunu da belirtelim. Kinetik Light yani N300'ü C moduna almanız gerekiyor bu işi yapmanız için. C moduna aldığınız zaman Kinetik de Mesh modunda geçmiş oluyor otomatik olarak. Ve gerekli menüye girip yani on medyesinin arayüzünden Wi-Fi Mesh Sistemi'ne girdiğinde zaten bu ürünü otomatik olarak görüyorsunuz. Artık tuşu var oraya bastığınız andan itibaren. 1-2 dakika bekliyorsunuz o işlemi yaptıktan sonra ve otomatik olarak bağlantı ve ayarlar yapılmış oluyor. Daha sonra bunu söküyorsunuz kablosunu. Kablosunu söktükten sonra bunu 10 mideseli görebilecek kadar bir mesafede kalmak kaydıyla internetin az çektiği ya da sıkıntılı olduğu yere götürüp aktif hale getirdiğinizde yani açtığınızda gücünü bağlayıp açtığınızda otomatik olarak mesh sistemini kurmuş oluyorsunuz. Şimdi mesh sisteminin normal cihazlardan farkı şu arkadaşlar. Siz evin içinde ya da ofisin içinde yürürken otomatik olarak aynı isimdeki Wi-Fi'yı görüyorsunuz. Aslında Wi-Fi'ler arasında geçiş olsa da sizin telefonunuz, bilgisayarınız veya kullandığınız o kablosuz ağ kullanan cihazınız bu geçişi fark etmiyor. Otomatik olarak bir geçiş oluyor ve aynı ağ içinde siz kalarak güvenli ve hızlı bir şekilde internete girmiş oluyorsunuz ve internetin çekmeme sorununu bu şekilde halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Kinetik Light'ın ya da N300 olarak da geçen ürünün özelliklerini anlatmaya çalıştık. Nasıl kullanıldığını anlatmaya çalıştık. Ki mesh yapmak istemiyorsanız doğrudan öyle doğru şuradaki mavi bağlantıya interneti zaman itibaren zaten bu bulunduğunuz yerde bir internet alanı oluşturuyor. Hani bunun için uğraşmasa da bile gerek yok. Ama biz burada arkadaşlar biraz daha farklı bir konuya değinmek istedik ve İki tane kinetik cihazınızla çok çok çok uygun bir maliyetle evinizde veya iş yerinizde bir mesh sistemi nasıl kurabileceğinizi anlatmış olduk. Konuyla ilgili aklınıza takılan bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da şöyle bir şey olabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal hala takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.